Oh yeah, oh yeah, yeah Dünya dünya tersine mi dönüyor? Dönüyor. Ne oluyor bu dünyaya? O kadar can kaybı bu hata. Bu hata nereden geliyor? Düzenleyin bu sistemi Düzenleyin bu sistemi Böyle olmaz böyle gitmez Gidişat iyi değil gidişat idil Uyanık olun uyanın uyanın Gözünüzü açın gözünüzü Gözünüzü açın bu böyle gitmez Hatalar bir geliyor bu pahalıya patlıyor. Çıkışsız olsa gerek. Böyle gitmez, böyle olmaz. Gözünüzü açın, dünya tersine mi dönüyor? böyle, olmaz böyle, hadi birlik, hadi birlik olalım, güç olalım toplanalım güçlenelim güçlü şeyler yapalım hep beraber güç olalım gözümüzü dört açalım araştıralım bu hatalar nereden geliyor kaynak nereden yapılıyor, bu bunu bilirsek gerisi kolay Gerisi kolay kolay kolay Bunu bilelim bunu bilelim Bunu bilelim bildikten sonra Gerisi kolay gerisi kolay Dünya tersine mi dönüyor Böyle gitmez böyle olmaz Böyle gitmez böyle böyle Olmaz.